Biz genel iki hafta oldu. İkinci maçımıza çıktık. Bildiğiniz gibi malum içeride bir erok maçı oynadık. Çok da tempolu bir maç geçti. Yani o maçı da kazandık. Ee, bir galibiyet serisi yakalamak istiyorduk. O mentaliteyle hazırlandık. Ve Ankara'ya da o şekilde gittik. Fakat e, maç şey, hafta içinde bazı oyuncularımızdan yoksun Antrenmanlar yaptık. İster istemez takım bütünlüğü biraz Bozuldu. Bildiğiniz gibi 2-3 tane oyuncumuz sakatlandı EROK maçında. E, ufak sakatlıklar olanlar oldu. E, Kerem cezalıydı. doğal 3 tane oyuncumuzu zaten e, değiştirdik o maç kadrodan. Ama e, maçın özeline baktığımız zaman Ankara Spor maçının e, tutuk başladık. Alanları boş bıraktık. Darbele oynamadık, temasla oynamadık, reaksiyon veremedik. Yani e, bizim kimliğimizden uzak bir futbol sergiledik. Sonuç olarak da Hakem'de biraz da maçı koparmak için işte verdiği kararlarla, yanlı tutumlarla e, maçı bu seviyeye getirdi ama e, biz pes etmeyeceğiz. Yılmayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ee, bu saatten sonra tek amacımız play -off. Playof'ta da play offa giderken de 3. sırada girmek istiyoruz. Bütün e, statünün avantajlarını elimize almak istiyoruz. Bunun için de büyük Ahmet taraftarından desteklerini bekliyorum. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımıza destek vermelerini bekliyorum. Yani o oynadı bu oynadıdan ziyade, işte çünkü oynamayan oynayan oyuncu da bu sefer oynamayanı ateşlerken oynayan oyuncular da psikolojik olarak etkileyebiliriz. Bunların yerine daha coşkulu, daha böyle sağduyulu yorumlar ya da eleştirilere açız. İsim üzerinden gitmeyelim, onu demeye çalışıyorum. İsim üzerinden gitmeyelim. Son güne kadar da bu takımı destekleyelim. Bileyeftan inşallah çıkacağız. Yani çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece biz taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Bu desteği bize versinler, bu takım hak ettiği yere çıkacak. Çünkü gerçekten oyuncu grubumuz coşkuyla oynayan bir oyuncu grubumuz var. Bunu da nereden görüyorsunuz derseniz, iş sahadaki performansları. Ortada taraftar desteğinin arkasına aldığı zaman moral motivasyonları çok artıyor ve doğal olarak da gerçek performanslarına ulaşabiliyoruz. Böyle bir baktığım zaman Deplasmanda işte puan almasının sebeplerinden biri de buna veriyorum yani açıkçası. Onun için taraftarlarımızın sosyal medyadan da taraftar takımımıza destek olmalarını istiyorum. Ben teşekkür ederim.